Şimdi hocam ben bu soruyu size söylemedim. Onun için öncesinden bir kurmanızı istemedim çünkü çok güzel bir tatlı bir soru gelmiş. Tam bir düşünce deneyi kıvamında ve bu sefer sizin görüşlerinize ihtiyaç var. Onun için hani düşünmeyin diye ilk aklınıza gelmedi. Evet. Vallahi genellikle sen bana soruları önce söyleseniz de hatırlamadığım için genellikle evet, yanlış evet. şey oluyor. İnşallah. Ya, bile hocam gelmez. bunu. Mutlu olmak için yapacaklar listeniz değil vazgeçecekler listeniz olsaydı bunlar ne olurdu? Yani kolay soruymuş. Çok kolay soru ama... Düşündüğüm bir şey ama kararsız kaldığım Hı -hı. bir şey. Şimdi mutlu olmak için bir şey yapma gerekliliği benim uzunca bir süredir düşündüğüm bir şey. Yani... Hemen rahatladı. Hazan evet. hemen <gülüyor> olmaya kavramlarını. Mutlu olmak için bir şey yapmak gerekir mi acaba sorusunu çok sormamıştım. O da işte birkaç senedir sosyopsikolojik falan meselesiyle kafayı yorduğum için mutluluğun bir şey yapmak ya da yapmamaktan çok hayattan razı olup olmamakla alakası olduğunu keşfedince elimdeki şeyler, olanlara ve Olmayanlara, işte o bırakmak istediklerime ya da başlamak istediklerime farklı bakmaya başladım. Şu anda yaptığım herhangi bir şey benim. Hiç sıkıntım yok. Yapmadığım herhangi bir şey de benim. Onu da yapmamayı tercih etmişim, yapmamışım. Çünkü şu anda ne yaptıysam, ne yapmadıysam, ne yapıyorsam, ne yapmıyorsam onların hepsi beni oluşturan ve şu andaki hayatımı oluşturan şeyler. Herhangi bir tanesi geçmişte bir yerle bir pişmanlıkla bağlantılı olsa yani şunu yapmasaydım daha iyi olurdu be. Diyorsam ben mutlu bir insan değilim. Ben pişmanlık taşıyan bir insanım. Ve bu şu olabilir. Ya zamanında hiç sigara içmeseydik. E bu iyi bir şey ama zamanında sigara içmiş olman bunu denemen seni onulmaz bir şekilde kötü ya da Yanlış deneyimlere imza atmış bir insan yapmaz. O da deneyimlerden bir tanesidir. Geçmişte bir şekilde olmuştur. Hatta bugüne kadar seninle geliyor da olabilir. Önemli olan onunla barışıp önümüzdeki maçlara bakmak. Çünkü mutlu şu anda olursun. Bir şeyi bırakınca ya da bir şeye başlayınca mutlu olacağım dersen o başlayıp bitirdiğin şeyden hemen sonra bir başka bitirip başlaman gereken şey ortaya çıkar. Şimdi karar ver. Ben öyle. Ben şu anda baktım soruya göre. Azal bana sorunca mutlu muyum? Evet mutluyum. Dolayısıyla biti. Yani bundan sonra mutlu bir insanın yapacağı şeyi yaparım. Hayatımı daha iyi hale getirmeye, daha verimli hale getirmeye çalışacağım Çünkü mutluluk dip derin bir motivasyon. Onu fark ettiğiniz anda, dikkat edin elde ettiğiniz anda değil, fark ettiğiniz anda, hayatınızdan razı olup o hayata teslim olduğunuz anda artık kabullenip harekete geçebiliyorsunuz. Neyiniz varsa artı eksi hesabı yapıp eksilerinizle beraber kendinizi kabul etmekle alakalı bir şey mutluluk. Dolayısıyla benim mutlu olmak için hiçbir şey yapmama gerek yok çok şükür. Ama mutsuz olmak için, mutlu olmak için bir şey yapmaya çalışmam yeter Bilmem anlatabildim oh. <gülüyor> Böyle düşünüyorum. Dolayısıyla çok şükür Hı -hı. mutluyum. Bu soruyu sormamın sebeplerinden biri de arada mutlulukla ilgili sık sık soru geliyor. Aslında arada değil sık sık geliyor yanlış söylerim. Ve bunu birkaç kez açıkladık. Yani tek bir soru olarak almadık. Farklı boyutlarıyla ele aldık. Fakat bazen sizi dinlerken insanlar sanırım o öznel ifadeye ihtiyaç duyuyorlar. Ve ben de demek işten bunu bunu o çok emindim ki ben uygulamalı olarak bakın hoca böyle düşünüyor. Hem de anlattığını içeride hissediyor. Bu soru vesilesiyle daha önce mutlulukla ilgili hiç... Söylemediğim bir şey söyleyeyim mi? Yani kendi içimde çok düşündüğüm bir şey ama söylemesi sevimsiz gelmişti bana bir ara. Ama artık o kadar sevimsiz gelmiyor. Çünkü bir başka açıdan daha önce anlattığım o halinden razı olmakla çok alakalı. Şimdi şu anda şu saniyede bana ölüm gelse yani anda şu anda canlı küt diye gitsem mesela bundan sonrasında algılamaya devam ettiğimi düşünelim. Yani tam böyle yapıyordum küt gittim. Bu ölüme razı mıyım? Allah kahretsin bu ölüm nerede geldi mi diyorum. Yoksa ''Aa öldük ya, bu kadar mıymış?'' ''İyi, falan mı?'' diyoruz. Şimdi ölüme dahi razı olmak bence mutluluğun esas tamamlayıcısı. Çünkü şu anda ölüme razı değilsen her an ölebileceğini ve bir gün mutlaka öleceğini bilen tek canlı olan insan mutlu olamaz. Çünkü şu an ölümün çok büyük bir ihtimal ve ihtimal dahilinde olduğu bir andır. Eğer o ihtimal bu andan çıkmış ise bizim şu anın gerçekliğine vakıf olma miktarımızda bir eksiklik vardır. Ölüm bu anın bir parçası. Dolayısıyla şimdi şu anda bir an sonra ölecek olsan ne yapardın? Yemin ediyorum soruyorumdaki son sorumu cevaplamaya çalışırdım. Yapacağım şey bu. Bundan daha iyi yapacağım bir şey olsa emin olun burada durmazdım oraya giderdim. Bu politikayı hayatımın her yerinde uygulayabiliyor muyum? Hayır ama uyguladığım yerde çok çok çok mutlu olduğumu fark ediyorum. Bakın mutlu olmuyorum. Mutluluğumu fark ediyorum bunu yapabildiğim zaman. Dolayısıyla bu kıstas da önemli. Tabii bu arkadaşlarınızla konuşarak bir televizyon ya da YouTube ekranda bir adamın birinin bunu söylemesi üzerine düşünerek yapabileceğimiz bir şey değil. Tek başımıza kaldığımızda, mümkünse hiçbir şey yapmıyorken, şimdi ölsem, şu anda ne olur? sorusun sormak lazım. Burada ufak bir uyarıda geçmek lazım hocam. Bazen bu bu kadar sorgu yapma sorgular, bunu düşünceyi tekrar etmek kaygı artışına neden olabilir. Bunun da belli bir tadım kıvamı var. Ya yani bu da her an hadi yemek yiyorum. Yemek yerken düşüneyim gibi değildir bu. Hani bu çünkü azal, özellikle vurgulamak istedim. çünkü hı. bu soru benim ne zaman aklıma gelse ben yıllarca bunu koydum çünkü gerdi beni. Yani, bu biçimde evet. ölmesi ya? Bir dakika bu lan. Bu varoluşal kaygıyı da bir Tabii. dürtükleyen bir yapıdır. Ama onun yerine, zahs ettiğiniz gibi, yani bu bir felsefe gibi, bir anlayış gibi bir kenarda durabilir. Ama her an bu düşünceyle yaşamak, her anda yemek yedim, işte bilgisayarı açtım bu obsesyona veya kaygılara oraya gelmemek için işte evet. özellikle bu bir sorgulamadır. Bunu düşündükten sonra buna bir şey yapmak gerekiyor. Eğer şu anda ölümle barışıksan zaten onun stresini, anksiyetesini yaşamıyorsun demektir. Ama değilsen, o gerginliği yaşıyorsan Hayatla ilgili bir şeyleri eksik yapıyorsun demektir. O yüzden yaşıyorsun onu. Dolayısıyla ölüm kaçınılmaz bir gerçek ve insanın bilgi alanına dahil olduğu için, hepimiz öleceğimizi bildiğimiz için bu düşünceyle hem hal olmadan mutluluk konusunda herhangi bir ilerleme kaydetmek bana çok kolay gözükmüyor. Ancak ancak kulağımızın üstüne yatabiliriz. Ancak ancak kendimizi geçici olarak meşgul edebiliriz ya da uyuşturabiliriz. Ama neticede ya akşam uyumadan önce kendimizde yastıkla baş başa kalırken ya da ciddi bir hastalıkla işte bir imtihandan geçerken ya da gerçekten kötü bir haber aldığımızda kendi sağlığımız, kendi hayatımızla ilgili ya da gerçekten bölüm tık tık tık kapıyı çaldığı zaman sorgulamak için geç olabilir. Dolayısıyla şimdi şimdi şimdi hayattan razı olmanın tam zamanı. İnşallah hepimize bana da daha çok anda nasip olsun diyeyim. <gülüyor> ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için park, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizce'yi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.